Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İyi akşamlar. Özel gündem programından bütün Türkiye'ye iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş konuğumuz Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Murat Çavaz'la beraber, e, gazeteci yazar Murat Çavaz'la birlikte Sayın Hüseyin Baş'a sorular yönelteceğiz. Türkiye gündemiyle ilgili sorular yönelteceğiz. Türkiye'nin iç politikası, dış politikası, ekonomisiyle ilgili sorular yönelteceğiz ve ondan bu sorulara cevap vermesini rica ettik. E, o da bizleri kırmadı. Bugün Meltem TV'ye canlı yayınımıza konuk oldu. Şimdi e, sorularımızı yöneltelim ve Türkiye ile ilgili Bağımsız Türkiye Partisi'nin hem partisinin Türkiye sorunlarına hangi çözümler ortaya koyduğunu, Türkiye'yi yakından ilgilendiren, milletimizin belki de birçoğunun problemi olan sorunlara nasıl bakış açısı var bağımsız Türkiye Partisi'nin? Bunu bakacağız, bunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Sizleri tekrar Meltem TV'de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bizleri kırmadınız, sağ olun. Ben önce dilerseniz hemen başlayalım. Çünkü milletimiz sabırsızlanıyor. Tabii, e, bu hayır. saati bekliyorlardı. Yani ben e, özellikle geçtiğimiz haftaların en önemli gündeminden birisi. Vatandaşın da geçimiyle yakından ilgili olan bu maaş artışlarıyla ilgili e, bir soru yönetmek istiyorum size öncelikle. 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren bir toplu sözleşme anlaşması e, yapıldı. Memur Sen'le hükümet arasında ve orada aslında beklentiler... E, %3 refah payı, 600 lira seyyanen zam ve %21 zam talebiyle. Yani talep ederken memur çok güzel böyle bir taleple gidiyor. Bu kabul edilirse en azından biraz rahatlarız mantığındaydı. Ama masadan toplamda %12 bir zamla kalkıldı. Yani her zaman olduğu gibi hükümetin dediği oldu. Ee, en düşük memur maaşı 4458 liradan bu zamla beraber 5.700 liraya yükseldi. Memur sen başkanı Ali Yalçın bu zammı da övdü yani çok iyi masadan istediklerimizin bir büyük kısmını alarak kalktık dedi. Ama tabii memur ve emekler memnun değil. Ama bu zam kararını öven Sayın Memur sen başkanının maaşının işte onlar konuşuluyor son günlerde sosyal medyada bu zamla beraber 36 bin liraya çıkacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla siz geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı çok iyi kullanan özellikle çok büyük bir genç kitlesinin de takip ettiği bir lidersiniz. Hükümet yüksek 500 liralık ve 1000 liralık banknot basmaya düşünüyor ama asgari ücretliyle dar gelirli insanların maaşlarını 3-5 tane kağıtla ödememek, ödememek için buna girmiyor demiştiniz. Ama şu an bakıyoruz gerçekten 1000 liralık bir banknot olsa Dört tane kağıt verecekler memura ve al bu senin maaşın diyecekler. Siz yani buna nasıl bakıyorsunuz? Yani Türkiye'de sadece memur da değil işçinin, dar gelirlinin, emeklinin yani en azından insan onuruna yakışır seviyede bir gelir seviyesine sahip olabileceği günler ne uzak mı? Nasıl olacak bunlar? Sizin partinizin bu konudaki çözümü ve görüşü nedir efendim? Çok teşekkür ederim. Ee, bizi davet ettiğiniz için de nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Ve tüm izleyenlere, takip edenlere iyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii Türkiye ekonomik açıdan çok zor günlerden geçiyor. Bunun farkındayız. Ne zamandan beri zor günlerden geçiyor dersek yaklaşık e, 20 yıldan beri zor günlerden geçiyoruz. Zor i̇yi dayandık, yıllar. iyi bu noktaya geldik Allah'a şükür. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sendika başkanının maaşından bahsettiniz. Ben de bilmiyordum maaşın ne olduğunu, ne olacağını. Ama kendi geçimini sağlayabilecek maaşın işte 30 küsür bin lira olduğunu kanaat getirip bu maaşla geçinen bir insanın e, hakkını savunduğu emekçilerin, memurların e, hak ettiği paranın 4 bin, 5 bin, 6 bin lira işte neyse olacağını savunması zaten bir tezat. Aynen. Burada ciddi bir problem var. E, Türk İş Sendikası'nın geçenlerde bir e, yoksulluk sınırı açıklamasına rast geldim. 9.700 lira diyorlar. E, bilmiyorum rakamlarda yanılıyor olabilir ama 10.000 lira yakın bir rakamda şeyden bahsediliyor. Ücretten bahsediliyor. E, şimdi ülkede bir vatandaşın geçim koşullarını e, bir ülkede sağlayacak mekanizma aslında devlet mekanizması. Bunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki en büyük problem de bu. Vatandaş kendi haline bırakılmış. Ne yaparsan yap deniyor, nasıl geçinebilirsen geçin deniyor, benim sana verebileceğim budur şeklinde bir bakış açısı var vatandaşa karşı. Dolayısıyla insanın bu şartlarda geçinmesi, bir hayat kurması, işte ne bileyim bir ev sahibi, araba sahibi, rahat geçim koşulları, çocuğumu okuttum, ihtiyaçlarımı karşıladım, mutfağımda işte her zaman istediğim gıdalar mevcut diyebileceği koşulları hiçbir zaman elde edemiyor. Böyle bir problem var. Asgari ücret dediğimiz kavram bir Toplulukta yaşayan insanların herhangi bir bireyinin asgari geçim koşullarını gösteren bir kavram. Şimdi memur maaşlarında da aynısıyla karşı karşıya geliyoruz. İşte her yıl sonu konuşulan asgari ücret e, işte ücret zamlarında da aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. Veya herhangi bir işte mühendisin veya işte avukatın veya hangi doktorun falan filan hangi sektöre el atsak aynı durumla karşı karşıyayız. Esasında İnsanların asgari geçim koşullarının sağlanabildiği bir ortam eğer yoksa e burada bir problem var demektir. Şimdi Bugün itibariyle Türkiye'deki ekonomik çarklar belli anlayışlar üzere döndüğü için hiçbir şey çözüm üretilemiyor. Yani bu sorunların tamamının temeline ekonomik çarkları koyuyoruz. Ya bu mevcut anlayışla aslında bir sorunu çözmek mümkün değil diyorsunuz. Mevcut anlayışla sorunu çözmek mümkün değil demeyelim mevcut anlayış sorunun ta kendisi değil. Sorunu üreten. Evet, sorun buradan ürüyor zaten. Yani para vermeyerek insanları belli işte koşullar altına hapseterek bu insanlardan belli başarılar ve belli işte nasıl söyleyelim belli sonuçlar ortaya koymalarını bekliyoruz. Ama bu sistemde bu sonuçların çıkmayacağını yıllardan beri anlayamıyoruz. Problem burada bu. Şimdi biz bu konularda çok rahat konuşuyoruz. Sebebi şu, bizim ekonomiye bakışımız farklı. Bizim memura bakışımız farklı, işçiye bakışımız farklı, insana bakışımız farklı. Ekonomiye farklı bakışımızın temelinde de milli ekonomi modeli yatıyor. Hani bugün dünyanın birçok yerinde uygulanan, birçok ülkenin refah seviyelerini yükselttiği, vatandaşlarının mutluluk düzeylerini arttıran bir modelden bahsediyoruz. Türkiye'de de bunu uygulayalım diyoruz. Merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Baş'ın ortaya koyduğu tez. Ve biz bu teze hakimiz. Biz bu tezi uygulayabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun içinde ne var? Bunun içinde memurun yüksek maaşlar alması var. Bunun içinde asgari ücretin bugünün şartlarında en asgari 10 bin lira düzeyinde olması var. Biz bunları söylediğimizde sanki hayal satıyoruz. Sanki işte bir şeyler söylemiş olmak için söylüyoruz gibi algılayanlar veya olayı burada... E, Hafifleştirmeye çalışanlar itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir biz bunları hayal satmak için söylemiyoruz biz bunları ekonominin bunu gerektirdiğini ifade etmek için söylüyoruz biz vatandaşımıza para ödeyebilirsek biz vatandaşımızın geçim koşullarını belli noktalara çıkarabilirsek devlet kazanacak devlet güçlenecek hani çok söyleniyor ya itibardan tasarruf olmaz itibar dediğimiz nedir temelde bunu bir konuşmamız lazım itibar nedir? Cumhurbaşkanının son teknoloji uçağa binmesi midir yoksa her bakanın altında son model 1 milyon liralık araçların olması mı? 1 milyon mı? eskiden 1 milyondu şimdi 3-4 milyon Tabii. oldular. <gülüyor> Orada da fahiş evet. artışlar. Evet. yani saraylarda itibar bu yaşamak değil itibar bu değildir. İtibar vatandaşının bir ülkeye tatile gittiğinde harcama gücüdür. Bugün Rusya Türkiye gözünde çok itibarlı. Niye? Tatil sezonu geliyor. Evet Ruslar tatile gelecek. Turizmimiz yanlanacak. Rusya'nın itibarı bu. Putin'in ne yaptığıyla hiçbir alakamız yok. Eskiden, Hiç eskiden Ruslar geliyordu. Buradan 3-5 kuruş para kazanmak için geliyordu. Aynen. Öyle. Ama şimdi turist olarak geliyorlar. Afganistan itibarlı bir ülke mi? Muhtemelen konuşuruz bu akşam. Evet. Neden itibarlı var. bir ülke değil? Taliban'ın cebinde para mı yok? Ya da önceki yöneticiler uçağı mı binmiyordu? Çünkü biz bugün bakıyoruz, görüyoruz, diyoruz ki ya bunların parası yok. Bu vatandaşın parası yok. Vatandaş mülteci olmuş. Vatandaş ne kadar güçlüyse İtibar devletin budur. itibarı da o kadar büyüktür. Devletin büyüdür. itibarı bu kadar kollanmış ve konumlanmış oluyor. Dolayısıyla e, ülkede ilk öncelikle algılamamız gereken temel unsur vatandaşı güçlendirmek. Memur konusunda da aynı şeyi söylüyoruz. E, asgari ücret hususunda da aynı şeyi söylüyoruz. Her bir Türk vatandaşının olması gerektiği nokta konusunda da aynı şeyi söylüyoruz. Her bir vatandaşımızın alım gücü güçlü olmalı, istediği şeye ulaşabilir olmalı, yaşam koşullarını rahatça sağlayabilir olmalı, ülkesini terk etmek istek terk etme isteğinde olmamalı, bu topraklarda yaşam alanı bulmalı. Bunlar olursa biz itibarlı oluruz. Evet, bundan tasarruf olmaz. Yani memura ödenecek maaştan tasarruf olmaz. Memura bu maaşı verirsen memurdan iş bekleyemezsin. Sayın Başkan, burada aslında tam yeri geliyor, sormadan edemiyorum. Ee, kaynak, yani. Tamam, çok önemli çözüm önerileriniz şeyiniz var. Ama bunun kaynağı sizce Türkiye'de var mı? Bugün bu neden bu kaynak varsa eğer, bu mevcut anlayışlar bunu devreye koymuyorlar. Evet, mevcut anlayışlar kaynakları başkalarına peşkeş çekti zaten. Bu 2002'li yıllardan beri, daha ilk Bağımsız Türkiye Partisinin ilk seçim yıllarından beri, partimizin Erhun Genel Başkanımız Aydar Başbeyin babamın ve bütün parti yetkililerimizin çokça söylediği şeyler. Kaynaklarımız var ve veriliyor. Hatta biz mesela Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimize hep şunu söyledik. Ya haklarınızı savunuyorsunuz da petrolünüzü peşkeş çektiler. Niye savunmuyorsunuz? Altınızı peşkeş çektiler. Niye savunmuyorsunuz? Gelin bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte olun. Biz bunları geri alacağız. Batman'daki petrolü senin için işleteceğim. Gümüşhane'deki altını senin için işleteceğim. İşte oradaki demiri buradaki çeliği şuradaki mermeri aklınıza hangisi geliyorsa. Türkiye'nin ciddi anlamda yeraltı kaynakları var rezervleri var ama bunlar başkalarına verildiği için mevcut koşullarda bunları işletemiyorlar. İlk olarak bunları devlet bir kendi uktesini alması gerekiyor. Devlet bunu milletiyle birlikte işletmesi gerekiyor. Bunun en basit örneği daha işte çok yakın tarihte Kaz Dağları'nda yaşanan olaylar. Altın madenleri. Altın madenleri. Neler neler yaşandı ve işte o zaman hangi ülkenin İsviçre firması? Kanada. Kanada. Kanada firması. Yani devamlı yabancılara peşkeş çekilen bir kaynak durumumuz var. Artı şimdi e, devleti biz öyle bir noktaya getirdik ki özellikle bizim benim muhatap olduğum kuşaktan bahsediyorum. Bizim yaş, yaş gruplarımızdan bahsediyorum. Hani devlet sanki sürekli vatandaşının, milletinin veya dış güçlerin bir şekilde destekleriyle ayakta durabilen bir e, tüzel kişilik. Emin olun bugün 30 ya da 40 yaş altında vatandaşa çıkın anket yapın. Bunu size hissettirecekler. Devlet budur. Devlet ne yapabilir ki? Çünkü başka bir devlet görmemişler. Çünkü şey başka size. bir şey görmemişler. Aynen dediğiniz gibi. Esasında mesele devletin ne olduğunu kavramamızla ilgili. Devlet olursun tarih yazarsın. Devlet olursun tarih değiştirirsin. Devlet olursun geleceği kurgularsın. Devletin elinde bir kere ekonomik açıdan bir güç vardır. Para gücü. Çok basit söylüyorum. Para gücü. Bizim cebimizdeki 10 lirayı, 20 lirayı, 50 lirayı, 100 lirayı, 200 lirayı basan bir devlet var. Bu devletin kendi egemenlik hakkı. Merkez Bankası, kendi bankası, vatandaş, kendi vatandaşı, para kendi parası. Bunu egemenlik kurduğu topraklar altında istediği kadar basıp insanla verebilir. Bunu verirse vatandaşın alım gücü artabilir. Ve bu artan alım gücüyle birlikte devlet, Ekonomik çarkları rahatlıkla döndürebilir. Milli ekonomi modelinin temel prensibi de budur. Buna ne deriz biz ekonomik literatürde? Senyoraj hakkı deriz. Para basma hakkı. Ve buradan gelir elde etmek deriz. Bugün Avrupa bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2012'den beri. Amerika bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2008'den beri. Çin bunu yapıyor. Ne zamandan beri? 2014'lü yıllardan beri. Rusya ne zamandan beri bunu yapıyor? 2013'ten beri. Haydarbaş bunu ne zaman yazdı? 2005 yılında milli ekonomi modelinde. Ya bu Haydarbaş'la birlikte literatüre girmiş ve devletlerin uygulamaya başlamış olduğu bir fiil, bir hareket. Şimdi Türkiye bunu yapmıyor. Problemin temeli burada. Ya para senin değil mi? Kağıt senin değil mi? Ağaç senin değil mi? Kesiyorsun, her yerde ağaç kesiyorlar. Kağıdı çeviriyorsun, veriyorsun vatandaşına. Sizin ilk başta söylediğiniz noktaya geliyoruz. Sorunun kendisi. Evet Aslında. bu anlayış bu sistem. Ben hep genç kardeşlerime söyleyeyim. Çünkü bu ülkeyi biz genç kardeşlerimle birlikte yönetmemiz gerekiyor. Kendi geleceğimizi onlarla birlikte organize etmemiz gerekiyor. Genç kardeşlerim şunu bilmeli. Benim arkadaşlarım bunu bilmesi gerekiyor. Bu devlet bizim elimizde olursa, gençliğin elinde olursa biz istediğimiz geçim koşullarını sağlayabiliriz. Bu kadar basit. Burada zor bir şey yok. İşte bu anlayışı tazeleyebilirsek, bu anlayışı hakim kılabilirsek vatandaşın geçim koşulluğu, geçim zorluğu, problemi diye bir şey ortada kalmaz. Bunu ortadan kaldırmış oluruz. Memura işte şu kadar para vereceğiz. Ya memur deyince aklımıza ne geliyor? En temel, en hayatımızın içinde bir devlet dairesinde herhangi bir işimizi yap yapması için veznesinde veya işte bankosunun önünde beklediğimiz memur. iki polis. Üç, öğretmen diyelim. Mesele. Şimdi bunlar Bizim hayatımız o kadar etkiliyor ki ilk saydığımız devlet dairesinde olan bir insan ne nedir? Mesela İstanbul koşullarında söyleyelim. Bugün devlet dairesinde bir işimiz var. Ya İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek zulüm. Bunu biliyoruz. Trafiğidir, şu sudur, bu sudur bir yerden bir yere yetişmek mümkün değil. Dolayısıyla benim herhangi bir işimi hızlı halletmem lazım. Bu kime bağlı? Oradaki devlet memuruna bağlı. Şimdi ben gittim o devlet memuruna ya şu kağıda bir imza alacağım dediğim zaman ya da işte şöyle bir belge almam gerekiyor dediğim zaman... Bu insanın hızlı iş üretmesi için ne olması gerekiyor? Bir kere kafasının rahat, rahat olması, olması gerekiyor. Lazım, evet. Akşam çocuğun evde ne beklediğini düşünmemesi gerekiyor. Faturalarını nasıl ödeyeceksin? Faturalarını nasıl ödeyeceksin? Yani, kirayı ne yapacağını düşünmemesi gerekiyor. Eşiyle işte ya bey eve bir şey lazım ya da hanım bir şey istiyoruz almamız gerekiyor dendiğinde ya biz bunu nasıl sağlayacağız? Düşüncesi olmaması lazım. Bu olursa benim işimi yapamaz. Yani devlet memuru Devletin vatandaşına hizmet vermekle yükümlüyken bu hizmeti veremez. Polis diyoruz. Ne yapacak? Asayişi sağlayacak. Benim güvenliğimi sağlayacak. Bunu yapabilmesi için ne gerekiyor? İşte bu az önce saydığımız şeyleri düşünmemesi gerekiyor. Öğretmen bizim geleceğimizi kurgulayacak. Çocuklarımızı yetiştirecek. Bizleri bugüne getirecek. Bunu yapması için ne gerekiyor? İşte bu tip arka plandaki düşüncelerden arınması gerekiyor. Ne yapması lazım? İşime odaklanmam lazım. Bunun için... Geçim koşullarını sağlamalı. Bunun için mutlu olmalı. Bunun için belli zamanlarda tatilini yapabilmeli. Bunun için kira, işte ev sahibiyle kavga etmemeli. Veya ondan nasıl kaçarım diye düşünmemeli. Bunu yaşıyoruz. Kredi kartı borcunu düşünmemeli. Bu geçim koşullarını sağlayacak ücretleri almaları gerekiyor. Bu olmazsa, benim işim olmazsa, benim güvenliğim sağlanmazsa, benim çocuğum veya ben eğitilemezsem ortaya bu tablo çıkıyor. Bugünkü Türkiye çıkıyor. Ve ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda yorulmuş ve yıpranmış insanlar çıkıyor. Bunu yok etmek istiyorsanız evet bu insanlara para vereceksiniz. Temel bu. Bunu yok etmek istiyorsanız bu insanların parası olacak. Başka bir problemi yok bu ülkede yaşayan insanların. Evet, evet gerçekten. Türk milleti biliyorsunuz zaten proje üreten bir millettir. Özellikle gençlik. Siz Aynen. bu insanların ekonomik sorununu çözdüğünüz zaman aslında Onları dizginleyen o büyük sorunu ortadan kaldırmış Kesinlikle ve ben çok açık söyleyeyim bir daha anlaşılması için. Devlet elindeyse istediğin insanı istediğin kadar para verebilirsin. İstersen gidersin Katarlı'ya verirsin, istersen gidersin uçağa verirsin, istersen gidersin taş yığını bir saraya verirsin, istersen gidersin vatandaşa verirsin. Çünkü para senin elinde. Bugün biz parayı nasıl kullanacağımızı doğru bir şekilde tercihlerimizi kullanmazsak, yapmazsak sonuç bu oluyor. Evet, çok teşekkür Bunun çok ederim. iyi anlaşılması Devlet elinde, para da senin elinde. Teşekkür Parayı ederim, istediğin gibi tasarruf eder. istediğin adamı da, istediğin vatandaşı da güçlendirebilirsin. Bu kadar basit. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Efendim son yılların tabii en önemli problemlerinden bir tanesi de tabii küresel ısınma nedeniyle maalesef gerek dünyada gerekse bizimle alakalı olarak ülkemizde, coğrafyamızda çok ciddi olumsuz gelişmeler yaşanıyor. İşte sel felaketleri, Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Ayancık, Giresun geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Orman yangınları bu yıl çok ciddi manada bir artış gösterdi ve Türkiye'nin her yerinde, birçok ilinde yaşandı. Yine deprem, yani mesela İstanbul depremi 30 yılda bir olacağı ifade ediliyor. Şu anda 8 yıl içerisinde, bugün ya da 8 yıl içerisinde, Büyük bir deprem olacağı ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Yani tam bir felaket dönemi yaşıyoruz aslında. Ama gördüğümüz kadarıyla mesela orman yangınlarında gördük, Manavgat yangınında, Muğla yangınında, sel felaketinde gördük. Gerekli önlemlerin alınmadığı gibi çok yanlış şeylerin de yapıldığını gördük. Mesela işte Sinop Ayancık'ta ve Bozkırt'ta tomruk depolarının Dere yatağına kurulduğunu gördük. derin ağzına kurulduğunu gördük. Dolayısıyla oradaki o Bozkurt'taki vatandaşın bir ifadesi var. Hala kulaklarımda. S-400 füzeleri gibi geldi ve binalarımızı yıktı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani kale kapılarını normalde kırmak için biliyorsunuz şey kullanılır. Eskiden tomruklar kullanılırdı. otur şeyler kullanılırdı. Siz o tomrukların büyük bir hızla beraber, o sel suyuyla beraber binalara çarptığını düşünün. Köprüleri yıktığını düşünün, binaları yıktığını düşünün. Yani bunlar yaşandı. Can kayıplarında çok ciddi manada olduğu ifade ediliyor maalesef. Ee, dere yataklarında yerleşim birimleri kurulmuş onaylı bir şekilde. Artı yangınlarda işte THK uçakları kullanılmadığı gerekli önlemler, yani 3 uçakla başladık. Ki biz 20 uçakla başlamış olsaydık eğer yangın sönürmeyi, belki yangınlar hiç bu kadar bu noktaya gelmeyecekti. Can kayıplar olmayacaktı. Ben genel olarak şunu sormak istiyorum. Yani tedbirlerin yetersiz olduğunu gördük. Sizce biz bu bundan sonra artarak yaşayacağımız bu e, felaketler konusunda ne yapmamız gerekiyor, ne tavsiye edersiniz? Veya sizin projeleriniz nelerdir? Evet, ee, şimdi öncelikle ben geçenlerde radyoda, radyo dinlerken bir anda karşıma çıktı. Bir e, afet yönetim uzmanı, bir beyefendi anlatıyor sel felaketi, Kastamonu'daki sel felaketinden hemen sonra. Tabii bu felaketlere maruz kalmış tüm vatandaşlarımıza da e, çok geçmiş olsun dileklerimizi, Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ve her zaman her anlamda da yanlarındayız. Elimizden ne geliyorsa e, sadece onlar bu felaketi yaşamadı. Tüm Türk milleti olarak hep birlikte bu felaketi yaşadık ve muhatap olduk. Bunu bilmeleri gerekiyor. E, yalnız hissedebilirler. E, çok sahiplenilmiyor olabilirler. E, bilmiyorum tabi. Devletin veya yetkili organların ne kadar ilgilendiklerini gördüğümüz itibariyle ilgileniliyor. Ama işte orada hani ateş düştüğü yeri yakar ya. Evet. Her zaman millet olarak yanlarındayız. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız. Ee, bahsederken işte sel felaket, felaketlerinden bahsediyor. Diyor ki AFAD diyor bir sarı alarm verir diyor. Sarı alarm hiç duydunuz mu sarı alarm diye bir şey? Evet. Mesela ben ilk defa radyoda duydum. Yani şu an bizim olduğumuz yerde sel olacak olsa sarı alarm verecekmiş ve bu bize aslında bir şey anlatıyor olacakmış. Ama benim haberim yok ve hiç kimsenin haberi yok. Sarı alarm verir diyor. Bu şu demek diyor. Bir saat içerisinde bölgeyi tahliye et. Sel olacak demekmiş. İşte ondan sonra sel felaketlerinde diyor. Sel diyor insanı ne, ne zaman götürür diyor. Hani ne kadar bir su birikintisinde insan duramaz. Ayak bileklerinize su geldiyse diyor insan orada duramaz diyor. Ona dayanamazsın. Normalde 15 basın. santim evet. bile değil yani. Hani bakarsın dersin ki ya bu bir şey değil ama sel felaketlerinde o su insanı alıp götürür diyor. Dizlere kadar geldiği zaman diyor arabaları götürür. Eğer diyor insan gövdesine kadar su çıktıysa binalar yıkılır. Şimdi Bunlar bir afet yönetimi ve eğitimi doğru mu? <gülüyor> yani şunu bilmemiz lazım. Bir kere afetten korunmak için öncelikle kendi aldığımız önlemler haricinde İlla da afet oluyorsa afetle nasıl başa çıkacağımızı bilmemiz lazım. Bunun için de bir eğitim süreci gerekiyor. Mesela Türkiye'de ben çocukluğumdan da hatırlarım. 99 depremi yaşandığında hepimiz biliriz. Şu anda mesela burada deprem olsa üçümüzün de refleksi şu olacaktır. Bu masanın altına girmek. Niye bir masanın altına girdiği öğretmişlerdir bize. İşte depremle ilgili belli şeyler öğütlenmiştir. Bunları öğrenmişizdir. Neden bunu yaşadık? Çünkü çok yakın zamanda deprem yaşanmış. Ve insanlara eğitim verilmeye başlanmış. Halbuki bu eğitimin depremden önce verilmesi gerekiyor. Sonra değil. Selde de aynısı geçerli. Yangında da aynısı geçerli. Veya toprak kaymasında aklınıza hangi afet geliyorsa bu durum geçerli. Yani sonuç olarak eğitim politikamızın içine afet yönetimlerini koymamız gerekiyor. Bugün var mı? Sözde var. Ne öğretiliyor? Hiçbir şey öğretilmiyor. Sarı alarmın ne olduğunu ben bilmiyordum. Sonuç olarak ne olmuş oluyor? E, AFAD dediğimiz kurumun yapının ki bugün biliyorsunuz iç işlerine bağlı bir kurum e, işlevselliği çok fazla azalmış oluyor. AFAD'ın kendi içinde bir e, mekanizması ve organizasyonu olmak zorunda. Yani bunu iç işlerine bağlı bir iç işleri e, kurumu gibi yaparsak işte etkinliği bu kadar oluyor. Bunu bir kere oradan ayırmamız lazım. Ve afeti öncelikli durum haline getirmemiz lazım. Bu işin eğitimi açısından ve ku kurtarma açısından. Yani afet olmadan önce eğitim alacağız. Afet olduktan sonra da insanlarımıza nasıl yardım edebiliriz hususunu da yine afattan alacağımız eğitimlerle çözeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Hiçbirimiz doğal yaşa yaşam koşullarıyla doğada büyümüş insanlar değiliz. Şehir insanlarıyız artık. Veya en iyi şartlarda köylerde büyümüş insanlarız. E köylerdeki şartlar bile artık o eski şartlara göre çok çok daha ileri düzeyde. Eski şartlardan kastım 30 sene 50 sene değil yani 500 sene önceki insana göre bizim yapımız, anlayışımız, kabiliyetlerimiz farklı. Dolayısıyla bunları eğitimle çözebiliriz. İkincisi öncelik. Bizim depreme, sele, felakete kısaca öncelik vermemiz gerekiyor. Bugün mesela Türkiye'de bir Kanal İstanbul projesinden bahsediyoruz. Yüzlerce milyardan bahsediyoruz. E bu para Türk İstanbul'daki olası bir depremde zarar görme ihtimali olan binaların güçlendirilmesiyle veya yenilenmesiyle ilgili olarak kullanılsa İstanbul'da bizim deprem korkumuz olmaz. Ama bugün İstanbul'da işte dediğiniz gibi 8 yıl içinde bir deprem olabilir diyoruz. Bu ciddi bir problem. O yüzden önceliklerimizi iyi belirlememiz lazım. Tamam 3 kuruşumuz varsa bu 3 kuruşu geleceğimize, sağlığımıza ve afetlerde yok olmayacak bir dünyaya yatırmamız lazım. Bu çok temel bir özellik. Öncelikleri belirleyeceğiz. Bir Kanal İstanbul konusunda bilim insanları özellikle Naci Görür, Profesör Doktor bir ifadesi vardı. Yani Kanal İstanbul yapılırsa bu depremi tetikleyebilir de diyor. Yani evet çünkü tektonik yer hareketlerine zarar verebilir. Zemini bölüyorsun. Şimdi ben teknik detaylara tabii girmiyorum. Yani bu konuda çok kısa da olsa bir araştırmada yaptım. Depremi tetikleyebilir, iyimser bir bakış açısı. Muhtemelen tetikler dememiz gerekiyor. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Kanal İstanbul veya başkaca proje, adını siz koyun fark etmez. İşte bugün Çamlıca Kulesi, Hani çok övünülerek bakılıyor. İşte olağanüstü bir yapı. Ben hiçbir şey anlamıyorum o yapıdan da bakıyorum İstanbul'un göbeğinde böyle uzunca. Ince uzun ne, ne anlam ifade ediyor. Bir de biliyorsunuz o televizyon kulesi olarak yapılıyordu. Evet. Sonra tabi televizyonculuk, medya, uydu, anten bu teknolojiler çok değişti. Çok da anlamı da kalmadı. ihtiyacı yok. <gülüyor> Kulenin de bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla işte orada bir yapı yaptık gibi bir işte marka bir yere getirmeye çalıştılar falan. E kaç para harcandı? Hani oranın hikayesi de çok girmeyelim ama işte Japon bir mühendislik firmasına veriliyor ondan sonra o firma işi yapmıyor ondan sonra o para heba oluyor gidiliyor falan filan bir sürü hikayeleri orada bile var. Ama bunlar İstanbul'u depremden koruyabilir. Kastamonu'yu selden koruyabilir. Üç ne yapmamız lazım? Belediyecilik. Belediyecilik de yapmamız lazım. 400 metre dere yatağını 15 metreyi düşürürsen o hep bildiğimiz cümleyle karşı karşıya kalırız. Doğa intikamını alır. Bu yaşarız zaten. Kastamonu'da bu yaşandı. Derenin içine binalar yapılmış. Hangi belediye buna ruhsat verdi? Şimdi bunları yapmamız lazım ama belediyeler işte bilmem kaç yüz bin liralık, kaç milyon liralık araçlarla belediye başkanlarını gezdiriyorlar. Belediyenin yapacağı yatırım bu değil. Belediye oradaki vatandaşına, oradaki yapılara yatırım yapmak zorunda. Öncelikleri belirleyeceğiz, eğitim vereceğiz, belediyeciliği bileceğiz. AFAD'ın etkinliğini arttıracağız ve dolayısıyla sonuç olarak da şunu yapacağız. Hiç kimse şu lafı söylemeyecek. Ben bilirim şunu şuraya yapalım, ben bilirim bunu buraya yapalım. Bu senin bilmenle olmuyor. Bu işlerin de uzmanları var. Ülkenin yönetimde en çok ihtiyacı olan bir diğer husus da bu zaten. Hem afetlerde yaşıyoruz hem diğer bütün hususlarda. Bir nevi bir bilim kurulu. Kesinlikle bilim yani. kurulu olacak. Bu işi bilen insanlar var. Bu işle iştigal olmuş jeofizik mühendisleri var. Bir sürü insan var. Bu insanlarla oturulacak. İstanbul'da ne yapalım? Bursa'da ne yapalım? Ankara'da ne yapalım? Sivas'ta ne yapalım? Sinop'ta ne yapalım? Antalya'da ne yapalım? Ormanda ne yapalım? Derede ne yapalım? Depremde binayı nasıl yapalım? Bunlar konuşulacak. Bunlara o insanlar karar vermek zorunda. Kanal İstanbul'u yapıp yapılmayacağına ben nasıl karar verebilirim ya? Bu benim verebileceğim bir karar mı? Benim veremeyeceğim bir karar ve benim veremeyeceğim bir karar da Bugün bu ülkede ismi ne olursa olsun ne Cumhurbaşkanı'nın ne herhangi bir bakanın verebileceği bir karar değil. Bunu, Bununla ilgili uzman insanlar karar verebilir. Faydalı mı da zararlı hmm. mıdır? Yani bu bir ekonomi yönetimi değil ki. Bu bir sosyoloji yönetimi değil ki. Bu bildiğiniz bilimsel bir durum. Kaldı ki faydalı bile olsa öncelik deprem, öncelik afete hazırlık ve o çalışmalar olmalı diyorsunuz. Çünkü Öncelikle insan hayatına olur. direkt insan hayatını tehdit eden bir şey binlerce, on binlerce insanın ölebileceği hadise ki bu Kastamonu'daki selde bütün köprüler yıkıldı. Küçük yani nispeten bir İstanbul depremine göre küçük bir afet sayılabilir. Günlerce oradaki köylere ulaşılamadı. Evet. Yani böyle bir insanlar pek. gıda ihtiyacını evet. karşılayamadı. Çok büyük afetler, çok büyük zorluklar ee, ve bunun ne için bu yapıldı? İşte oradaki 3-5 tane müteahhit muhtemelen araya birilerini soktu belediyeye şuna buna neyse ne kazanacak? Ya kazansınlar bütün o ilçeden 50 milyon kazansınlar. 50 milyon bir insan hayatıyla boy ölçüşebilir mi? Aslında evet. Yani böyle bir insandan bahsediyorum ki ne kadar çok insan etkilendi. O yüzden e, önceliklerimiz insan hayatıyla ilgili olacak. Bizim ekonomik söylemlerimiz de bu temele dayanır. İnsan hayatı, insani yaşam. İnsani yaşam var mı? Merkeze insanı koyuyorsunuz. Bu kadar bu yoksa sorunları. o zaman niye devletiz ki? O evet. zaman niye birlikteyiz ki? O zaman niye aynı duyguları paylaşıyoruz? İnsanı ki? yaşat ki devlet yaşasın bu sözü kadar. vardır ama bu sözde kalmış bugüne kadar. Evet dinleyeyim. hep sözde kalmış. Ee, biz bu ülkeyi yönetirsek ki inşallah bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Ee, felaketler olur mu? Olabilir. Olabilir. Doğanın yapacağına bizim engel olacak bir durumumuz yok. Teknoloji gelişebilir. Buna farklı önlemler alınmalı. Bilemiyorum. Ama bununla ilgili önlemlerimiz olacak. İnsanlarımızı koruyacağız. İnsanlarımızı eğiteceğiz. Sel olmayacak diye bir şey yok. Doğru evet. Yangın oluyor bakan çıkıyor elimizde mi söndürelim diyor. Sana elinle söndür diyen yok ki. Senden hiç kimse böyle bir şey beklemiyor ki. Hiç kimsenin böyle bir beklentisi yok. Uçakla söndür. Elinle değil uçakla söndür. Elini sokarsan elin yanacak ama uçağı yukarıdan yollarsan yangın sönecek. Uçağı yollamadığınız sorun bu. Yani yangın çıkana kadar beklerseniz o zaman bu soruyu sorarsınız ama önceden uçağınızı hazırlarsanız o zaman e, Hiçbir soruya elinizle kalmaz. söndürmek zorunda kalmaksınız. Yani. Evet. Başkan bir e, yani başka bir konuya geçmek istiyorum müsaadenizle. Yani Türkiye'de yani son yıllarda konut fiyatları zaten ekonomiye yakın bir insansınız, ee, çok faiz bir şekilde artıyor. Yani bir talep var, o talebe hem yeterince konut üretilemiyor, üretilse bile Türkiye'deki fiyat artışları, demirin, çimentonun, artık işçiliğin, bundan dolayı bazı yerlerde %30, bazı yerlerde %100 bir artış var. Hele İstanbul'da yani iki artı 1, 3 artı 1, bir konut sıfır konut alabilmek en az bir milyon lira. Belki yerine göre çok daha fazla. Yani e, siz partinizin bir programında şunları söylemiştiniz. Devlet TOKİ aracılığıyla 100 bin liraya mali, maliyeti, 140 bin lira en fazla olan konutları e, 500 bin lira, 1 milyon liraya e, vatandaşa satıyor. E, biz demiştiniz bu arsa maliyeti olmadan arazilere toplu konut yapacağız. Bir evi 150 bin liraya mal edip 20 yıl faizsiz ödemeyle vatandaşımıza vereceğiz vatandaşımız da ayda 600 lira ödeyerek 20 yılda bu konuta maliyetine sahip olacak demiştiniz. Yani Türkiye'de yani dar gelirin gerçekten milyonlarca insanın Türkiye'deki insanların da hayali en büyük hayali kiradan kurtulup başına bir kendi evi olan bir yere sokabilmektir. Bizim insanımız bu hayali gerçek olacak mı? Olabilecek mi sizce? İnşallah olacak. bizimle birlikte yol yürürse neden olmasın? Şimdi Bunların klasik bir söylemi var. Hani ben bunu söylüyorum ama ben bunu inanarak ve yapacağımı ortaya koyarak söylüyorum. Bir de banka kredilendirmelerinde falan çok söylenir. Kira öder gibi ev sahibi olmak. Şimdi iş döndü dolaştı. Bugünün şartlarında şuna geldi. Biz ev alır gibi kira ödüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani ülkede evet. ciddi bir terör var aslında bu hususta. E, tekerleşmiş bir piyasa var. E, online pazarlar aracılığıyla isim vermeye gerek yok. Piyasa tekerleşmiş. Giriyorsun, fiyatları listeliyorsun. Orada işte zaten başka alternatifin yok. Orada ne fiyat önüne çıkarsa. E, sağ olsun emlakçı pazarımızda bu konuda çok e, şey cebine düşkün. Böyle bir problem var. Şimdi bu kira ve fiyat artışları bir problem, enflasyona yansıyan bir problem. Enflasyonun aslında yansıttığı bir problem de Şimdi burası bir sorun bunu bir kenara koyuyoruz bunun da çözümleri var çünkü <gülüyor> bu da önemli bir şey ben hep şunu da söylerim hiçbir zaman pahalı diye bir şey yoktur paha diye bir şey olmaz cebindeki para azdır veya çoktur cebinize Mesela, göredir onlar. tabii ki yani senin paran varsa, varsa pahalı gelmez sana bugün 10 bin lira kira size çok gelir Murat Bey çok az gelebilir bu kişinin ekonomik durumuyla ilgili bir şey veya bin lira kira neyse. Dolayısıyla e, vatandaşımızın parası olursa bu pahalılığın önüne geçmiş oluruz. Önce bunu çözeceğiz. Hükümetin, devlet yetkililerinin bunu anlaması lazım. Bu bir. İkincisi, e, evet tekrar edelim ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bir ülkede yaşayan insanın bir evi olacak. Ben bunu çok hayal ediyorum. Her bir vatandaşımızın evi olsun. Her bir vatandaşımızın arabası da olsun. Ben ÖTV'yi kaldıracağım dedim. Bu mantıkla da söyledim. Her bir vatandaşımız arabaya ulaşabilsin. Temel ihtiyaç aslında bunlar benim bunlar. Telefonum nerede? Telefonumu da ver bir zahmet. Bir Bunlara yaparak. erişimi kolaylaştıracaksınız. Ee, öyle anlıyorum. Önündeki evet. engelleri kaldıracaksınız. Kesinlikle. Şimdi e, sosyal medyada gezerken bir şeye denk geldim. Onu göstermek de istiyorum. Çok affınıza da sığınarak. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani bu aslında Sayın Başkan sizin yani kapitalist düşünce var. Kapitalist düşünce yani bir insana ben niye e, asgari ücretle çalıştırabiliyorsam daha fazlasını vereyim. Daha az çalıştırayım. Ne kadar az verirsem o kadar iyidir düşünce sakinler evet. ya. Siz bu düşüncenin aslında tam, e, tam tersini bu düşünceyi yıkan bir anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Evet. Bir Twitter sayfası işte böyle hem teknolojiden hem e, ürünlerden falan bahseden tweet atmış. Diyor ki why this e, $115,000 Porsche cost işte $6,000 in Turkey. Yani diyor ki 150 bin dolarlık bir Porsche niye Türkiye'de 600 bin dolar? Diye bir soru sormuş. Şimdi <gülüyor> dünya soru soruyor. Diyor ki ya diyor bizim diyor bu fiyatı aldığımız araba niye sizde pahalı? Ne alakası var diyor adam. Yani böyle bir problem Çünkü var. Çünkü sizin üreticinizden daha fazla Türkiye'de devlet evet. Şimdi vatandaşın ulaşabileceği bir şey biz ulaşılmaz hale getiriyoruz. Bir yandan itibardan bahsederken. Aslında Böyle bir problemimiz vatandaşın var. vatandaşın sorması gereken soruyu dışarıdakiler bizim adımıza <gülüyor> Aynen soruyor. Aynen öyle. <gülüyor> e, bu vergiyene gerek var ya bu benim neyime kar, neyime faydası alıyor. Kaldıralım bunu isteyen arabasını alabilirsin. Bak bugün düğün yapan bir gencimiz bundan 5 sene önce şu hayali kurabilirdi. Ya düğün yapacağız, düğünde takılan takılarla işte onları bozduracağız, paramızı yapacağız, bir tane araba alacağız. E şimdi bakalım alabilecek mi bir araba? Yok böyle bir şey. Ve bunun sebebi döviz ve vergi. Bu kadar basit. O yüzden vatandaşımızın para sahibi olması lazım. E i̇kinci bunu da söyledik. Ev sahibi olacak. Nasıl? Ya devletin arazileri yok mu? Her yerde devlet arazi arazileri var. Evet. Her yerde hazine arazisi var. Her ilde var, her ilçede var. Belki birçok mahallede bile var. Hazine arazileri. Al bu hazine arazilerini. Yap bunların üstüne evleri. Bugünün maliyetiyle bir evin maliyeti ne kadara çıkıyor? İşte ben araştırdım demirine, işte penceresine, pevecesine, kapısına, fayansına vesairesine 100 ila 140 bin lira arası şeyine göre malzemesine göre bir evin maliyeti var. Yap bunu üret, vatandaşına dedi ki gel kardeşim 20 yılda bu parayı bana öde. Herkes ev sahibi olsun. Zor bir şey değil ki. İnsanlar neden ev kirası ödemek veya bir ev sahibi olabilmek için bütün hayatlarını heba etsinler? bir ev sahibi olabilir. E bir de araba sahibi olsun. E gerisi de artık vatandaşın çalışmasıyla evet. arzuladığı işte ekonomik değerle alakalı bir durum haline gelsin. Siz benim anladığım bir konut sahibi olmayı, bir araç sahibi olmayı ki günümüz 2021 Türkiye'sinde bir temel ihtiyaç gibi. Temel diyorsunuz. hak. Temel hak gibi. İhtiyaç değil, temel bir haktır bu. Ve Her bunu bir devlet vatandaşın hakkı devlet bunun üzerinden kar elde etmemeli. Bugün. Kesinlikle evet. kar edemez. Kar etmemeli. Böyle bir psikoloji asla oluşamaz. Bu nedir? Bu devletin şahsileşmesidir. Devletin vatandaşın devleti olmaktan çıkıp birilerinin devleti olmasıdır. Zaten sorun budur. Vatandaşın devleti ise hiçbir sorun kalmaz. Vatandaşına gerekli imkanları sağlamış olur. Bakın bugün ekonomik anlayışın temeli neye dayanır? Kaynaklar sınır, sınırlıdır, ihtiyaçlar sınırsız. Ya ihtiyaçlar sınırsız diye vatandaşın bir dünyası var mı? Böyle hmm. bir dünyası yok. Bunu diyen insanlar kimler? Bunu diyen insanlar o kadar çok para sahibi olmuşlar ki, o kadar çok senin benim hakkımı yemişler ki, hiçbir aldığı gözünü doyurmuyor. İhtiras. Sahip olduğu hiçbir şey gözünü doyurmuyor. Ve diyor ki ya ihtiyaçlar sınırsız daha çok para lazım. Ama sizin, sizin, benim, Böyle bir pozisyonumuz yok. Ben diyorum ki ya işte bir hurma bir çekirdek derler ya bir ceket yetiyor bize. Biz buyuz işte ihtiyacımız bizim sınırlı. Ve bugün temel ihtiyacı olan bir konut, bir otomobil veya işte bir araç, ulaşım aracı vatandaşın temel ihtiyacıysa temelde bir hakkıdır. Bu hakkı da sağlayacak olan evet. siz değilsiniz. Bir kurum ne bunu? Devlet sağlayacak. Bu temeli çözebilirsek zaten gerçekten güçlü bir Türkiye dediğimiz şey budur. Herkesin evi var, herkesin arabası var. Ha adam diyecek ki, vatandaşın bir tanesi ya diyecek ben şurada şu işte malikanede oturmak istiyorum. Ya o onun tercihi olacak. Çalışacak, kazanacak. Olabilir. Olacak. Ya da ben şu araca binmek istiyorum. O onun tercihi olacak. Ama temelde bu insanların hakkını devlet verebilecek güce sahip ve vermek zorundadır. Ya, bunu bir âli cenaplık, bir lütuf gibi anlatmamız da doğru değil. Bu bir zorunluluktur. Bu bir görev gibi. Görevdir. Yani, Ve biz bu görevi ifa etmek istiyoruz. Vatandaşa da çağrımız bu. Gelelim bu görevi ifa edelim. Sayın Başkan vatandaşın kafasındaki devlet algısını <gülüyor> alt üst etmiş olduğunuz <gülüyor> bugüne kadar gördükleri bir devlet anlayışı var. Ama Yaşadıkları bütün, bütün tarihte sizin çizdiğiniz... devlet dediğim şey benim anlattığım gibidir. Hani vatandaş evet, ne evet. biliyor bilmiyorum ama. Şimdi vatandaşa empoze edilen devlet alan eldir. Halbuki sizin bahsettiğiniz devlet veren eldir. Tabii tabii dış güçlerin vermesiyle ee, sermayenin gelmesiyle Vatandaşın vergi ödemesiyle Ayakta kalan bir kurum Şimdi <gülüyor> meşhur bir fıkra var ee, Şey diyor ki Hoca camide vaazı çıkıyor Diyor ki ey cemaati Müslümin Ya diyor hiç para vermiyorsunuz Diyor bakın diyor Avizeler eskidi yanmıyor Halılar kirlendi <gülüyor> Değişmemiz lazım işte anlatıyor Camide hoca Ver yansın ediyor. Cemaatten biri çıkıyor ki ya hoca zarar ediyorsa kapatalım camiyi <gülüyor> diyor. <gülüyor> şimdi devlet de budur. Yani senin görevin bu ya. Sen ne demek yani sen ver sen ver sana pahalı sana yok. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Devletin anlayışını iktisadi bakışını değişeceğiz. Bunu yaparsak bütün sorunlar çözülecek zaten. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, Sayın Başkan şimdi biraz da dış politikaya doğru e, geçelim. Malum son günlerin epey zamandır birinci günden maddesi Afganistan. Tabii Taliban bir 2001 yılında ki Amerikan basında ifade edildi tamamen bitmiş sıfır noktasına inmiş bir örgütken Amerika onun teslim şartlarını kabul etmiyor ve bugün Taliban Afganistan Taliban'a teslim edilmiş oldu ve şu anda Kabil'de ele geçirerek. Afganistan'a, Afganistan'daki hakimiyetini e, efendim ilan etmiş oldu. Ve şu anda da e, Maliye Bakanları atıyor, istihbarat Şefleri atıyor, Belediye Başkanları atıyor. Şu an devlet yönetimini ele geçirmiş durumda. Tabi burada dikkatimizi çeken şey şu, yani 20 yıldır Taliban bahanesiyle ordu olduğunu söyleyenler, onunla mücadele etmek için orada olduğunu söyleyen Amerika ve müttefikleri e, hiçbir direnç ortaya koymadılar. Ve yetiştirdikleri Afgan ordusu da daha güçlü silahlara sahip olmasına rağmen ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ve artı 4 kat, 5 kat Taliban'dan daha fazla bir asker sayısına sahip olmasına rağmen yine hiçbir direnç ortaya koymadı. Burada tabii merak ettiğimiz şey şu. Yani Amerika bu kadar stratejik bir konuma sahip olan bir ülkeyi, ülkeyi neden Taliban'a teslim etti? Çünkü Rusya kuzeyde, Çin doğuda, Hindistan güneyde burası çok merkezli bir nokta. Çok bir geçiş noktası Asya'nın en önemli bir konumu Amerika burayı ter, gerçekten terk etti mi? Artı burada 3 trilyon dolarlık en az bir maden rezervi olduğu söyleniyor. Lityum gibi nadir elementler gibi çok önemli madenler olduğu da ifade ediliyor. Ki bunları Amerikan şirketleri işletildiği de basına basına sızdı. Yani yayınlandı. Şimdi burayı Amerika gerçekten terk etti mi? En son işte burası afyon ve uyuşturucu merkezi olarak kullanılıyordu. Ki 11 Eylül'den sonraki süreçte burası dünyanın uyuşturucu üretim merkezi haline getirildi. Ve Amerika bundan Taliban'la beraber e, nemalandılar. Yani e, gerçekten bunları da mı bıraktı? Burada yani Amerika gerçekten çekildi mi? Yoksa e, kendisine bir vekil mi tayin etti burada? Bir de tabii Türkiye'nin burada pozisyonu ne olmalı? Ve e, bizler e, meşru Suriye devletiyle oturup bir türlü bir noktaya varmıyoruz. Ama Taliban'la görüşmeye talibiz. E, efendim Suriye'de e, askerimiz devam ediyor ama Taliban dedi ki askerini çek hemen çektik. Yani e, burada bizim bu mukayeseleri de dikkat alırsak Türkiye nasıl bir e, pozisyon üretmeli, ne yapmalı? E, şu ana kadar uygulananları doğru buluyor musunuz? Evet, e, Afganistan değişik bir gündem. Şimdi ben biraz Afganistan'ı araştırdığımda Şöyle bir şeyle karşılaştım. Bölgede birinci olarak çok sayıda kuvvet var. Milis kuvvetler var. Taliban da bunlardan biri. İşte bu Burhan Ettdin Abbani denen bir adam var. Onun baş çektiği bir grup var. İşte Hikmetyar var, bilmem işte şu grup, bu grup falan. Ve grupların temel ideolojik bakış açılarına indiğimizde hepsinin söylemi şu. Biz Afganistan'ı ele geçireceğiz ve din devleti kuracağız. Şimdi diyorum ki ya bu nasıl bir din de hepiniz bunun devletini kurmaya çalışırken birbirinizle savaşıyorsunuz. Yani bir din devleti siz diyorsanız ki din devleti kuracağım ben de istiyorsam ki evet din devleti kurulsun Benim Hedef amacım birse buysa eğer, evet beraber oluruz kurarız bir din devleti <gülüyor> eğer buysa. Şimdi demek ki burada başka bir şey var. Yani bütün örgütler aynı şeyi söylüyor, sözüm ona ama e, hepsi de birbiriyle savaşıyor. Demek ki hepsi başka bir dine inanıyor. Doğru mu? Başka bir açıklaması olabilir mi? Eğer din devleti kurmaksa amaç ve birbiriyle çatışıyorlarsa hepsi başkaca dinlere inanıyor anlamı çıkar. Ve buradan bizim anlamamız gereken şu, bunların kurmaya çalıştığı din devleti kesinlikle bir Müslümanlık ve İslam devleti değil. Türk Milli Türk Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti Türk Devleti nasıl pozisyon almalı sorusunun cevabı bu. Bugün ben siyasi bakış açılarını dinliyorum, e, belli görüş görüşler var, belli söylemler var. E, buna en muhafazakar siyasi bakış açısından tutun, en sosyalist diye bilinen sözüm ona siyasi bakış da aynı şeyi söylüyor. İşte birisi diyor ki Taliban bir kurtuluş mücadelesi verdi, emperyalizm ülkesinden defetti, ona da bir cevap vereceğim. E, diğeri diyor ki işte Taliban bizim gibi Müslüman. İşte onlarla bizim bir farkımız yok. Ya Taliban'la nasıl bir farkımız yok ya? Taliban'ın Müslüman olduğu nereden çıkmış? Dinin bu olduğu nereden çıkmış? Böyle bir din yok. Ben böyle bir din okumadım, böyle bir din tanımadım. Bunların ortaya koyduğu inançla bizim yaşadığımız ve doğru olduğunu kabullendiğimiz inanç aynı değil. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. Bütün o bahsettiğiniz ekonomik ve kaynak savaşlarının yanı sıra Ortada bir problem var. Ee, şimdi Batı dünyası Afganistan'da bir şeyler yapmaya çalışıyorduruz. Batı dünyası nedir? Buna bir inmemiz lazım. Batı dünyası bundan 50 sene öncesine kadar e, antisosyalist bir blok olarak algılanıyordu. Yani Batı dediğim zaman akla gelen ülke aslında antisosyalist olan ülke. Kimse bu batı gibi algılanıyor. Sosyalizmin karşısında kendisini cepheleştirmiş devletler Evet topladı. batı hiçbir zaman coğrafi konum olarak batı olmamıştır. Her zaman anlayış olarak ve 50 sene önce 30 sene önce anlayış buydu. Ama bugün dünyada sosyalizm diye kendini yıpratan hiçbir kurum olmadığı için aslında batı dediğimiz kavram antisosyalist bir bakış açısı değildir. Batı nedir? Batı bugün itibariyle hatta son 20-30 yıldan beri batı şudur. Anti Müslüman blok. Şimdi Afganistan'da Taliban üzerinden yapılan oyunun temelinde bu var. Dünyaya öyle bir şey anlatıyorlar ki Taliban nedir diye sorsan radikal İslamcı bir grup. Bunu dünya kamuoyuna paylaştığın zaman akılda kalan şey radikal kelimesi değil İslamcı grup kelimesi. Ama bunun İslam'la bir ilgisi yok diye anlatamıyorsunuz. Ve sen de çıkıyorsun bunun ekmeğine yağ sürüyorsun. Bunlar Müslüman diyorsun. Ya bunun ne alakası var Müslümanlıkla? Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Burada Amerika'nın birinci temel hedefi ve batı dünyasının, küresel gücün temel hedefinde İslam dünyasını yok etme planı vardır. İslam dünyasını e, dünya insanlığı içerisinde yaşanamaz bir noktaya getirme ve Müslüman insanları da uzak durulması gereken insanlar gibi gösterme projesi vardır. Türk devletinin ve Türk milletinin de algılaması gereken durum budur temelde. Biz Müslümanız, bu dini yaşıyoruz ama bu din onların anlattığı din değil, bu din onların yaşadığı din değil. Bir adam çıkıp ben Müslümanım ve şunu yaptım dediği zaman bu adam Müslüman olmuyor. Milletimizin bunu anlaması lazım. Ve buradan üretilen, buradan türetilen işte ya Müslümanlar böyle İslam budur. Fikrine bir kere karşı duracağız. O zaman IŞİD de Müslüman. Ben Müslümanım diyor. Doğru değil mi? Ama kafa kesiyor. Ama, Ama kafa kesiyor. Ve işte bunları biz e, batıda Avrupa'da Müslümanlara karşı şey e, Batı Avrupa'ya Müslümanları böyle tanıtıyor diye IŞİD'i kötü diye gösterdik ki. Bunu bizim hükümetimiz de yaptı milletimiz de yaptı vatandaşımız da yaptı. İşte Taliban için de aynısı geçerli. Bir farkı yok. Bunu bir kere anlamamız lazım. Yani Amerika'nın buradaki temel prensipteki davranış tarzı bu. İkinci bir Radikal davranış. Radikal İslam söyleminin maksatlı o batı Amerika planının bir adımı olduğunu. Ya kesinlikle öyle. ya Taliban dediğin şimdi o ikinci şeye geleyim. Cevap vereceğim dediğim oradan onu bağlayayım. Ne dedik? Taliban kurtuluş mücadelesi verdi. Ya Taliban bundan 25 sene önce orada iktidarda olan bir grup. Milis kuvvet. <gülüyor> Peki Taliban oradaki iktidarını hani böyle bir seçim oldu. İnsanlar ya bu Taliban çok güzel konuşuyor. Çok iyi projeleri var. Bunlar bizi yönetir dedi. Ona oy verdi iktidara mı getirdi? Hayır. Taliban o zaman da gitti. Silah zoruyla hükümeti yönetimi eline aldı. İlk yaptığı iş de o dönemi Cumhurbaşkanı'na asmak oldu. E şimdi... Sahip olduğu şey, ya bugün kazandığı şey geçmişte sahip olduğu bir şey değil ki. Geçmişte meşru olarak elinde tuttuğu bir şey değil ki. Gerçi Sen buna kurtuluş mücadelesi diyorsun. Bizim kurtuluş savaşımızla kıyaslanamayacak. Ya şey Onu oldu. kıyaslayan ahmaktır zaten. Böyle bir şey olabilir mi? O maksatlıdır, haindir. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Halbuki kurtuluş savaşı veren şunu yapar ve bir Müslüman. Ben hep söylerim, babam da her zaman söylerdi. En İslami yönetim biçimi cumhuriyettir. En İslami. Atatürk ne yaptı? Kurtuluş mücadelesini verdi. Kimle? Senin dedenle. Sizin dedenizle. Benim dedemle. Birlikte verdi. Ve bu mücadeleyi kazandı kime karşı? Ülkesine çökmek isteyen yedi düvele karşı. Ve bunu kazandıktan sonra kimle kazandı? Milletiyle. Döndü dedi ki bu topraklardaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün Atatürk'e laf etmek isteyen kadınlar görüyorum ben, sosyal medyada görüyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. 1930 yılında bu kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Atatürk'tü. Avrupa'da dahi bu yokken, medeniyetin beşiği dediğin Avrupa'da bu yokken bunu Atatürk yaptı. Yani konuşma hakkını dahi Atatürk'ten elde edenler bugün Atatürk'ün aleyhinde konuşuyorlar. Taliban seveciliği yapıyorlar. Bu ihanettir o kurtuluşla bunun ne ilgisi var ya sonra Taliban orada kimi yıktı? Biz burada İngiliz'i def ettik, Yunan'ı def ettik bilmem nesini def ettik. Sen kimi def ettin? Sen Afganistan'da Afgan bir yönetimi oradan indirdin. Kendi milletinle savaştın. Ve Atatürk ne dedi? Kadına seçme seçilme hakkı, egemenlik kayıt milletindir. Afganistan'da ne yaşanıyor? Egemenlik kayıt içerisinde Taliban'ındır. Kadınlar evlerinden dışarı çıkmasında tam tersi. Demek ki bu Milletiyle birlikte yapılan bir kurtuluş mücadelesi değil. Ve bunun temelinde işte evet Müslümanları kötülemek yatıyor. Bir de Amerika ne yapıyor? Afganistan üzerinden terör ihracına başladı. O bölgeden Rusya'ya terör ihraç ediyor. O bölgeden Çin'e terör ihraç ediyor. Bugün sınırımızı delik deşik eden Afgan mülteciler işittilerle kol kola geliyor. İşte Türkiye'ye terör ihraç ediyor. Türkiye'yi bekleyen problem de bu. Bunu ben daha önce de söyledim. Yanı başımıza Amerika 400 tane tank getirdi. 400 tane tank. Nedir bu ya? Neyin hazırlığı? Tank dediğin şey neyin hazırlığı? Ve içeride bu mülteci konuları. Allah muhafaza etsin. Yani. Çok büyük bir problem. Dünyaya terör ihraç noktasına geldi. Bir de EŞİD'i şimdi orada görüyoruz. Patlamalar vesaireler. E buna da şunu diyebiliriz. Arap baharını başarıyla atlatabilen Tek devlet, tek hükümet Esad'ın hükümeti ve Suriye oldu. Diğer hepsi çok büyük yaralar aldı ve yıkıldı. Şimdi bu Arap Baharı işit vesilesiyle Asya Baharı'na evriliyor da olabilir. Bu da büyük bir tehlike. Ve bu tehlike bütün dünyayı çok daha ciddi ve derinden etkileyecek bir tehlike. Çünkü bütün ticaret yolları, bütün kültür mekanizmaları Asya ile çok bağlantılıdır. Ya bu da sosyolojik ve jeopolitik Bu söylediğiniz evet, çok önemli çünkü Afganistan'ın çevresindeki ülkeler hızla silahlanmaya başladılar. Onlar evet. da böyle bir şey bekliyorlar. Yani oradan bir tehdit, bir terör. Şimdi bunlar çok büyük tehlike. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunlara hazırlıklı olması lazım. Bir kere biz onların içeride ne yaşadığıyla çok ilgilenmeyeceğiz. Yani benim askerim orada buna gerek yok. İçişlerine karışma. Bizi ilgilendirmiyor. Bu çok önemli bir kavram. Sonra Taliban'la oturup konuşacağım diyorsun. Taliban'ı meşru sayıyorsun. Ya Taliban'ı meşru sayıyorsan buraya niye Taliban'dan kaçan adamı alıp işte bizim din kardeşimiz diye yaşatmaya çalışıyorsun. Madem Taliban meşru, madem Taliban iyi o zaman Afgan mültecinin ne işi var burada? Bu ne perriz ne lahana turşusu. Bu tip çelişkilerden bir uzaklaşacağız. Ve ülkenin sınır e, şeylerini çok iyi kontrol etmemiz lazım. Bu çok önemli. Kim giriyor, kim çıkıyor, Ne yapıyor? Böyle bir konu olabilir mi? Bu kadar rahatlık olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. 180 bin Afgan kayıt dışı. Yani bir devletin başındaki insan kayıt dışı. Bu kayıt dışı ne demek bir devlette? Yani bu kadar insan nasıl kayıt dışı olabilir? Evet. Kayıt dışıysa Türkiye'de hala niye yer alıyorlar? Bu soruların hepsi aslında cevap bekliyor. Evet çok trajik durumlar. Ama toparlamak gerekirse dediğim gibi anlayış olarak şunu bileceğiz. Burada Müslümanlığı kötü göstermeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir gün çok kısa onu da anlatmak isterim. Bir arkadaşlarla sohbet ederken bir tanesi dedi ki Taliban dedi şu kadar süre verdi. Türk askeri çekilsin dedi. İşte bizimkiler de çekiliyor. Ya dedim Taliban kimdir ya? Taliban kimdir? Ya Türk askerini tehdit edecek. Taliban nedir ya? Yani delirdim ben bunu duyarım. Taliban bizde mücadele... Böyle bir ihtimal var mı ya? Taliban ne yapabilir? Türk askeri tükürüğüyle boğar Taliban'ı. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ama mesele orada bir canımız. Tabii ki çekilelim ama Taliban'ı şunu da bilelim. Yani ne Taliban'ı ne başka bir şeysi. Hiçbir şey de yapamazlar. Hiçbir şey, hiçbir başarıya da ulaşamazlar. Bu zihniyetten de bir çıkacağız. İşte bize, bunlar bize tehdit. Ya yani ne tehdit ne olur ya? Taliban orada göreceksiniz. Kendi vatandaşını şey yapamayacak. Afganları orada muhafaza edemeyecek Onlar da bir yola gidemeyecek Bak göreceksiniz yakın gelecekte Bugün Kadınlar Taliban'ı bitirecek orada Göreceksiniz Ben buna inanıyorum ve yaşayacağız bunları Bunlar kimdir Bunlar geçen bir tweet gördüm Bunlar her girdiği yerde spor salonlarına falan giriyor ya Bir tanesi eliptik bisiklete binmiş Geri geri sürüyor Bir tanesi de tweet <gülüyor> atmış Diyor ki adamlar eliptik bisiklette bile geri gidiyor <gülüyor> ya, Hakikaten Hiçbir şey yapamazlar bunlar hikaye Bunlar hepsi bir oyun, bir kurgu. Buna kanmaya gerek yok. Ama şunu da bilelim. Bu Müslümanlık değil. Bu Müslüman değil. Bunu bileceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. İslam dediğim fedakarlıktır. Kardeşliktir. Cihat yapıyormuş. Lan neyin cihadını yapıyorsun? Cihat evin için yapılır. Cihat komşun için yapılır. Cihat kardeşin için yapılır. Cihadı ben yaparsam sizin için yaparım. Allah için cihat yapıyormuş. Allah'ın ihtiyacın var senin cihatına ya. Sen kim oluyorsun? sen nesin ya cihat yapıyormuşsun bir de kendi algılarıyla bir cihat oluşturuyorlar böyle bir şey yok bunlar hikaye cihat kelimesini de kirlettiler her şeyin içini, i̇çini boşaltıyorlar. boşaltıyorlar ama din dersen İslam dersen hani çok kısa ona da girmişim çok uzatıyorum tabii. estağfurullah vaktimiz var Sayın Başkan ee, İslam dediğimiz şey iki temel anlayışla <gülüyor> algılanabilir bir akaidi bakışımız yani itikadımız, yani imanımız. Bu da nedir? Allah birdir. Peygamber onun kulu ve elçisidir. Akaid budur. Buna inanan herkes de Müslümandır. İki amel boyutudur. Kişinin nasıl bir İslam dini yaşadığıdır. Amel boyutuna müdahale etmeye kalkan herhangi biri, haşa kendini ilahlaştırdığı için bunu yapar. Bugün bak Türkiye'de de görmeye başladım. Sosyal medyada çok görüyorum. İşte adamlar balık yiyor gidiyor bir tanesi işte İslam işte Allah böyle bizden şunu istedi. Tebliğler yapıyorlar. Farklı farklı dini gruplar türemeye başladı bir şeyler. Ya sana ne kardeşim? Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir? Sen hangi tebliği yapıyorsun? Hangi dini öğretiyorsun? Sen dini nereden biliyorsun? Bunun arkasına bin tane soru var. Şimdi bunların hiçbiri samimi gruplar değildir. Bunu bileceğiz. Bunların hiçbirini dini bir referans olarak görmeyeceğiz. Ki biz dinimize ve milliyetimize, vatanımıza, toprağımıza bütün bu değerlere sahip çıkarsak hiç kimse bize mücadele edemez. Hiç kimse bize nüfuz edemez. Ama bu değerlerin bir tanesini kaybedersek işte yerle bir olma budur. Ben nasıl vatanımı bırakmayacaksam Nasıl milletimi bırakmayacaksam, nasıl tarihimde, Atatürk'ümden, bütün tarihimden vazgeçmeyeceksem, dinimden de vazgeçmeyeceğim. Gençliğimiz bunu bilecek. Bu çok çok önemli bir kavram. <gülüyor> Ama bu adamlar Müslümanmış gibi görüp, dinimi eleştirmeye kalkarsam ve başkasına müsaade edersem, ben dinimi de kaybedeceğim. Hayır, din bu değil, Müslümanlık bu değil, bunu çok iyi bilsinler. Birileri bugün bu ülkede farklı anlayışları hakim kılmaya çalışıyor diye nasıl ki bu vatan toprağından vazgeçmiyoruz birileri bugün Atatürk'ü kötü bir şekilde lanse etmeye çalışıyor diye nasıl ki atamızdan vazgeçmiyoruz aynı şekilde buna da müsaade etmeyeceğiz çok teşekkür ederim Sayın Başkan ben biraz da Türkiye iç politikaya yönelik bir soru sormak istiyorum müsaadenizle şimdi Türkiye'de Türkiye'nin sorunlarını da konuştuk gerçekten saatlerce de konuşulabilir ama hükümetten gelen açıklamalarda işte Türkiye'nin dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülke oldu. İşte en son Sayın Cumhurbaşkanından 26 Ağustos'ta Bitlis'te Türkiye yeni bir şahlanış içerisinde işte her alanda gelişmiş ülkeler ligine yükseldik gibi açıklamalar yaptı. Yani Sayın Başkan sizce Türkiye gerçekten şahlanıyor mu? Gerçekten bütün dünyada söz sahibi bir ülke haline mi geldi? Bu konuda görüşleriniz nedir acaba? Tabii çok şahlanınca geri düşme ihtimali de var. Her şeyin bir dengesi olması lazım. Şimdi dün bugün 29 Ağustos. Dün 28 Ağustos böyle asbel kadar dikkatimizi çekti. 28 Ağustos 2014 yılında Cumhurbaşkanı başkanlık sistemi... İlk defa onaylanıyor ve işte başkan olunuyor. O tarihten bugüne dolar tam dört kat, euro üç buçuk kat şahlanıyor. Belki şahlanış derken bunu kastediyor ediyor olabilir. Evet olabilirdi. şahlanış bu. Şimdi buna, buna bir cevap üretmeye gerek yok. Yani Türkiye ekonomisi ortada. Türkiye'nin söz sahibi oluşu mülteci durumundan ortada. Yani geçen Somali'ye, Somali olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Belki Uganda da olabilir. Amerika rica minnet diyor ki 2000 tane Afgan var. Bunları <gülüyor> al. Ben sana paralarını vereceğim. 2000 tane. Biz 300 bin tane Afgan bakıyoruz. <gülüyor> Adam rica minnet Afgan. Bizimkiler kapıdan giriyor. Yani bu söz sahibi olmak böyle olmuyor. Buna çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Herkes her şeyin farkında. Ama lafla da peynir gemisi yürümüyor. Gerçeklerin farkına varacağız. Ee, şimdi bu ülkede sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduğu için Bir saygıyı bizden görüyor Bunun yanında Temelde bizim vatandaşımızın Yüzde 50'si bu insanı desteklediği için Biz saygı duyuyoruz değil mi Biz ülkemizdeki yüzde 50 Oya saygı duymak zorundayız Bu Siz, yüzden saygı duyuyoruz hı. ama O yüzde 50 de şunu bilsin Artık uyanmamız lazım Bir şeyleri fark etmemiz lazım Saygı duyuyoruz ama bir şeylerin Farkına varalım Bak ülke terörle burun buruna. Ülke ekonomik krizin içinde bak kıyısında değil içinde. Kiramızı ödeyemiyoruz. Yakıt alamıyoruz. İşte ne bileyim faturalarımızı ödeyemiyoruz. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Krizin göbeğindeyiz. Problem var. Diğer dünya ülkeleri bizde çok kötü bir şey ama dalga geçiyor. Diğer dünya vatandaşları. Evet. Şimdi bunların farkına varalım. Artık tercihlerimizi bunlara göre değerlendirelim. Yani Neyimizi daha iyi yaptığı ki bugün aynı siyasi yolculuğa devam etmeye çalışıyoruz? Ne daha iyi oldu? Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte bazı imkanlarımız rahatlamış olabilir. Ama bu tamamen dünya ile ilgili bir durum. Yani bizim başardığımız hiçbir şey ortada yok. Bu da kötü bir şey. Ve başarabilecek kabiliyetler bu ülkede var. Ben de onlardan biriyim. O zaman tercihlerimizi buna göre değerlendirelim. Önemli olan bu. Saygımız tabii ki saygı duyuyoruz. Bu tercih bu şekildeyse biz de bununla yaşıyoruz. Problem yok ama e, yani şahlanıyor demekle de şahlanmıyor işte. Dediğim gibi şimdi sorduğunuz aklıma geldi. Dolar dört kat artmış başkanlıktan sonra. Şahlanma orada işte. Alım gücümüz dört kat zayıflamış, zayıflamış anlamına geliyor. Evet, evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi tabii e, konuşmalarınızda bu mülteci konusuna değindiniz ama ben yine de biraz e, açmak istiyorum aslında bu sorularla beraber. Yani şu anda 4 milyona yakın Türkiye'de Suriyeli göçmen var. E, 10 milyona aşkın aslında hani resmi rakamlara göre 4 milyona yakın. Gayrı resmi olarak da 10 milyonu aşkın olduğu da ifade ediliyor. Ve burada e, sadece Suriyeli'de yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada 300 bin Afgan göçmen resmi ve gayri resmi toplamda ülkemize bulunuyor şeklinde bize Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Iraklısı, Sudanlısı, Somalisi toplam 24 ülkeden göçmen var Türkiye'de. 24 ülke. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin ülkelerini ülkemize şu an doldurmuşlar. Vatandaşlarını, insanlarını vatan cüda olarak. Şimdi tabii gelinen nokta şu, göçmenlere imkanlar tanınıyor. Yabancılara imkanlar tanınıyor. Azınlıklara imkanlar tanınıyor. Ve ülkemiz yabancıların, azınlıkların ve e, mültecilerin cenneti haline geldi. Ama Türkiye, Türk'ün vatanı Türkiye yabancı oldu. Yani e, hatta öyle bir noktaya geldi ki ülkemizin bakanları diyor ki bu ülkenin efendim sanayisini e, Suriyeli ve Afgan sığınmacılar e, ayakta tutuyor gibi talihsiz maalesef açıklamalar Suriyeliler yaptılar. Suriyeliler olmasa ekonomimiz batar. Evet. Bu tarz açıklamalar yapıldı. Yani böyle bir talihsiz açıklamalar da oldu. Yani burada e, ben sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yani e, hükümetin göçmen politikasını e, yani sormak için soruyorum bunu aslında. Doğru buluyor musunuz? Zaten yanlışlığı ortada. Bu konuda Türkiye ne yapmalı? Yani bu gittikçe daha büyük tehlikeli Altın örneğini gördük. Yani gittikçe daha da tehlikeleşen gerginleşen e, mülteci politik politikasını e, nasıl e, doğru bir noktaya getirmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Şimdi Türkiye'nin göçmen politikasını doğru mu buluyorsunuz sorusuna şunu söylemek isterim. Türkiye'nin bir göçmen politikası yok. Yani olsa doğru veya yanlış değerlendirebiliriz. Bir politika yok ortada. Sadece göçmenler var. Bunu biliyoruz. E, bunların kimisi sığınmacı statüsünde, kimisi mülteci statüsünde, kimisi kayıt dışı statüde. Falan filan. Ee, yani bir politika olmadığı için bunu doğru veya yanlış bulmak diye bir şey söz konusu değil. Ama şunu bilmemiz lazım. Strateji olmadan devlet yönetilemez. Bir politika olmadan devlet yönetilemez. Herkesin artık aklını başına alması zamanı geldi. Böyle bir şey yok. Şimdi Altındağ'da yaşanan olaylardan bahsettiniz. Ee, çok hassas olaylar aslında. Asla milletimiz galeana gelmemesi lazım. Çünkü... Bir oyun kurgulanıyorsa bu temelde kurgulanıyor. Ki kurgulanıyor benim görüşüm bu şekilde. Hani buna e, kimi insan katılmayabilir ama onun için de eğer bu ihtimal varsa bu ihtimalden kaçacağız. Nedir bu ihtimal? İşte bu mültecilerle sayısı e, gayri resmi toplamda 10 <gülüyor> milyon üzerinde insandan bahsediyoruz. E, bu insanlarla bizim vatandaşımızın burun buruna getirilip artık ülkenin yangın yerine çevrilmesi <gülüyor> o yüzden biz onlarla ilgili herhangi bir yaptırım için hukuk yoluna başvurmamız gerekiyor. Hukuk işleyecek. Onlarla ilgili bir e, asayiş için kolluk kuvvetlerinin görevini yapması gerekiyor. Bunların hiçbiri vatandaşın görevi değil. Vatandaş sadece fikrini beyan edecek. E, varsa bir şikayeti bu şikayeti yetkili mercilere iletecek. Bunun ötesine geçmememiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Artı e, şimdi öyle bir durum var ki Ülkenin gerçekten bu noktada daha dik ve mantıklı durması lazım yöneticilerin. Yani bugün mülteci diye ülkede gezenler az önce İlteber Bey'le işte sohbet ediyorduk. Yine bu konular konuşulurken şöyle bir şey söyledi. ya Bu gelen Afganlar özellikle ülkeyi çok iyi biliyor. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nereye gidilir dikkatimi çekti. Hakikaten öyle. Adamlar her şeyin farkında. Yani en güzel İstanbul'da en iyi nerede nargile içerim adam çok iyi biliyor biz bilmiyoruz adam biliyor işte otobüste nasıl dururum adam biliyor bilmem nereye nasıl giderim adam biliyor yani bir şey var benim algılayamadığım bir problem var ortada mesela ilk Suriyeliler geldiğinde hatırlarız gerçekten çok çekingen bir vaziyetteydiler yani böyle gördüğümüz zaman üzülüyorduk yani savaştan geldiler diyorduk böyleydik. Ama bugün bakıyorsun Afganlar geliyor. Bunlar hiç öyle bir havası yok. Hani bunlar Müslüman ya. ya. İslam'da dinimizde başkasının eşini kızını fotoğraflamak diye bir şey yok ya. Böyle bir din yok ortada. Ya bunlar bu nokta yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Bunun bir farkına varacağız. Değişik bir durumdalar. E sonra bunlar için Taliban'la görüşeceğiz diyorsun. Suriyeliler için Esad'la niye görüşmüyorsun? Yıllarca bunu söyledik. Yıllardan beri bunu söyledik. Babam Narmun Genel başkanımız Haydar Baş bunu defalarca söyledi. Esat'la niye görüşmüyorsun ya? Onun vatandaşı senin ülken de. Bu kadar basit. basit Ve aslında. bunu söyledik diye başımıza gelmeyen kalmadı. Sayın Başkan 1998 yılından önce Suriye sınırımız en çok terör tehdidi alan sınır. O yüzden Mayınlı bölge oluşturmuşuz. Suriye'nin başında da Türkiye'yi hiç sevmeyen Hafız Esat var. 1998 yılında Hüsnü mübarek Arabuluculuk yapıyor ve biz Adana Seyhan'da toplanıyoruz. Dışişleri Bakanları toplanıyor ve Suriye'nin, Hafız Esad'ın ekibiyle beraber Adana Mutabakatı imzalanıyor. Bir gün sonra terör sıfır noktasına geliyor. Suriye sınırımız en güvenli sınır haline geliyor. Yani bizi sevmeyen Hafız Esad'la bir oturup anlaşabiliyoruz. Ama ortak bakanlar kurulu toplantısı yaptığımız Esad'la oturup bir türlü, Anlaşamıyoruz Taliban'la. Bir terör örgütüyle anlaşmayı da kabul ediyoruz. Evet. Niye? Çünkü devlet duruşu yok. Kişisel duruşlar. Devleti şahsileştirmek bu işte. Kişisel bakış açıları. O yüzden zaten bu problemleri yaşıyoruz. Bunları rafa kaldırmamız lazım. Ee, Taliban'ın Afgan mültecilerin yani durumu ortada. Bu bunlar yanlış politikalar. Çok yanlış politikalar bir politika yok diyorum gerçekten yok ama bir politika olarak bunu varsayarsak çok yanlış. Hani al mülteci mi geldi ülkeye? Ben bu konuda biraz da böyle de düşünüyorum. Tamam bunları defedecek halimiz yok. Bunları bir yere atamayacaksın. Bunlar insan can taşıyor çok güzel. Ama bu ülkenin de belli koşulları var. Yani her gelen yani bir mülteci gelince niye Boğaz'da geziyor ki? niye florisainde niye geziyor yani sahiller bu insanımızın huzurunu da kaçırıyor. Evet yani, yani bu huzur kaçıran bir durum. Elbette bir şey Sonra yani istiyoruz. normal şartlarda insanlar orada durmuyorlar. Farklı etkileşimlerde bulunuyorlar. Yani bu kişiler farklı etkileşimlerde bulunuyorlar. Bu bir problem. Tamam zor şartlardan geldiyse o zaman alırsın bunlara belli boşar hazine arazileriyle diyorum ya. Evler yapacağız, vatandaşımıza vereceğiz. Yine hazine arazilerle çadırlar kuralım, kamplar kamplarımızı kuralım, çadırlarımızı kuralım, koyalım. Yarın öbür gün prefabrik evler yapabiliriz. Belki binalar inşa ederiz arkadaşlara. Gücümüz olursa Her ama yoksa... Hem de kendi yoksa, ülkelerine yakın bir bölgede gitmeleri de kolay olur. Kesinlikle. Yani bu yapılabilir. Günde üç öğünde yemeğini de vereceksin. Tabii ki vereceksin. Problem yok. Ama bu kadarı fazla. Yani bu hangi ülkenin vatandaşı veya hangi dine mensup olursa olsun aynı bakış açısı geçerli. Şimdi öyle bir algı oluşturarak ya ama bunlar Müslüman kardeşimiz. E peki bunlar Alman olsaydı ne olacaktı Alman? Öldürecek miydi? İnsan yani. E, nasıl bir bakış açısı ama bunlar Müslüman. E ya Alman olsaydı? <gülüyor> yani o zaman almayacaktık içeri bu sonuç çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bir de insanlar niye söylüyor musun? Şundan dinle kandırıyorlar yine. Ama onlar Müslüman. Hı, Çinli olsaydı ne olacaktı? İçeri alma ya da şunu şöyle yap. Ya bunun Müslüman uçusu bu, bu insan. Ben insana verdiğim değer ölçüsünce bunu tabii ki de tutacağım. Ama vatandaşımı da rahatsız etmeyeceğim. Ekonomi ona kanalize etmeyeceğim. Ona kendi içinde yaşam koşulları sağlayabildiğim kadar sağlayacağım. Ha yani Çok biliyor Avrupa alsın kendi baksın o zaman. Evet siz ifade etmiştiniz zaten 5 e milyar euroyu biz verelim. 3,5 milyar verecekmiş Suriyeli'ye baksın Türkiye. Yani hakikaten öyle ya. Ben bunu duyduğum anda hesabına 1 euro para yollarım önce. Onu kim dediyse banka hesabına 1 euro yollarım. Dedim ki senden tek kuruş para istemiyorum şunu da bir al diye hesabına bir koyarım. Böyle bir ülke olur mu ya? Ne demek ya? Sonra da veririm 5 milyar vereyim sen bak al bütün mülteciyi de al. Çok biliyorsun. Evet. Bunlar hikaye. Maalesef. E, Sayın Başkan, e, ben e, bir Türkiye'de, iç politikada e, bir şey sormak istiyorum. Tabii Türkiye'nin bir realitesi var. E, i̇şte seçim, 2023 yılında seçim olacak deniyor. Kimileri erken olabilir deniyor. E, ama e, bir realite artık ittifaklarla seçime gitme gibi bir realite var. Bu e, yani haberlerden kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. Çok sayıda ziyaret gerçekleşiyor size. İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Haluk Koç, Mehmet Akif Hamzaçebi, Elazığ milletvekili Gürsel Erol sizleri ziyaret etti. Son zamanlarda basına yansıdı. İşte İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ziyaret etti. Ya Bu ziyaretler de dikkat çekiyor. Sayın Başkan yani bu ittifaklar konusuna nasıl bakıyorsunuz? Bir ittifakta yer alırsanız veya yer almazsanız partinizin çizgisinde, savunduğu değerlerde, ortaya koyduğu politikada bir değişiklik olacak mı? Yani nasıl bir seçime yaklaştığımız, seçim satım haline girdiğimiz dönemde nasıl bir Bağımsız Türkiye Partisi, nasıl bir Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Hüseyin Baş görecek Türkiye? Evet, teşekkür ederim tekrar. Bir kere siyasi nezaket çerçevesinde bizi, bize ziyaretlerde bulunan çok sayıda e, siyasi meslektaşımız oldu diyelim. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu ciddi bir siyasi nezaketin göstergesi. Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasi duruş da budur. Bizim farklılıklarımız elbette ki olacak. Demokrasinin gereğidir. E, farklı düşünce yapılarımız olacak ama bağımsız Türkiye ideali içinde. Hepimiz için bu olmak zorunda. Bugün hangi siyasi isim olursa olsun Türkiye'nin bağımsızlığını ben istemiyorum ya biz şuraya bağımlı olalım diyebilir mi herhangi bir siyasi yapılanma? Bu vatana ihanet dediğimiz kavram budur zaten. Dolayısıyla bizim de partimizin en önde gelen duruşu isminde olduğu gibi Türkiye'nin bağımsızlığını ideal etmiş herkes farklı düşünceler olabilir, farklı bakış açıları olabilir, farklı çözümler ortaya koyabilir ama bu nezaket bizim aynı toprakların insanı olduğumuzu, aynı komşulukları, aynı gıdaları, her şeyimizin bir olduğunu değiştirmiyor. Dolayısıyla bu birliktelikler Türkiye'nin ihtiyacı olan birliktelikler. O yüzden hepsine ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de ziyaretlerine gerçekleştireceğim, gideceğim, iade ziyaretleri muhakkak yapacağım. Bunun yanında Türkiye'de seçim... Erken seçimi de sordunuz değil mi evet. seçim gündemi derken de yani sadece seçime yani giden yol değil şunu da bunun erken olurdu. olma ihtimali yani erken de erken seçim ekliyor musunuz yani madem evet. yakalamışken sizi onu da soralım. <gülüyor> erken seçim şu andan itibaren artık bekliyordum aslında ama biraz zorlaştı erken seçim neden çünkü seçim yasasını değişmek istiyorlar meclis tatilde meclis açıldıktan sonra oylanacak ee, ve yeni seçim yasasının bir dahaki seçimde uygulanabilmesi için bir yıllık bir süresi olması gerekiyor. Falan derken zaten 2023 Zamanında e, Haziranlara olacak. falan gelmiş oluyor bu süreç. Eğer seçim sistemini değişeceklerse, değişmeyeceklerse erken seçim ülkenin ihtiyacı olan bir durum var. Ee, bana sorarsanız artık erken seçim gündemi olmuştur. Erken seçim gerekiyor. Kıvama gelmiştir. Kıvama gelmiştir, gelmiştir. Ekonomik koşullar, geçim koşulları, mülteci meseleleri, birçok uyumsuzluk. Şimdi bir ülkeyi yöneten insanlar niye ülke yönetir? Vatandaşın ne istiyor? Bunu karşılamak için yönetir. Vatandaşın istediği hiçbir şey olmuyor ki şu anda. Hiçbir şey olmuyor. Yani bunu bir kere Önce, bir şey yapalım. Önçelik vatandaş yani. değil. Evet ve mevcut seçim sisteminde şöyle bir problemimiz de var. Yani ülkede mesela 10 tane parti seçime girsin. 10 tane partinin 9'u %9 oy alsın. Ne yapar? %81 yapar. Hatta 11 tane girsin. O da %9 alsın. %90 yapar. Kalan bir parti yüzde 10 alsın. Meclise giren bir parti var. Yüzde 10 alıyor ve bütün meclis tek başına iktidar oluyor. Şimdi bu aynı seçim barajı, aynı başkanlık sisteminde de eleştirimiz bu değil mi? Yani tek, hani bütün seslerin yönetimde olamaması bu bir problem derken aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Bu sistemi bir kere bir sorgulamamız lazım. Yani bu ülkede kim ne düşünüyorsa onun temsil kabiliyetinin olması gerekiyor. Ve ülkede söz hakkının olması gerekiyor. Bunu bir kere bir cebimize koyalım. E, o yüzden hem erken seçim gündem olarak artık Türkiye'nin gündemine girmeli e, ve vakti de gelmiştir, olgunlaşmıştır şartlar diyebiliriz. E, bunun yanında Bağımsız Türkiye Partisi dersek siyasi nezaket çerçevesi içerisinde yapılan görüşmeler e, siyasi bakış açılarını değiştirmez. Sadece fikir alışverişleri oluşturabilir. Ee, ve bizim çizgimiz 20 yıldan beri aynıdır kurulduğumuz günden beri hiçbir zaman değişmemiştir ee, ve biz çözümü olan bir siyasi yapılanmayız ha bu insanlarla niye diyaloglar kurabiliyoruz çünkü e, merhum genel başkanımız sayın profesör doktor Ayder gerçekten ciddi bir sevgi ağı var bunu biz her yerde görüyoruz. Ve bu sevgiyi hak eden bir insandı sonuç olarak. Çünkü Türkiye sevdalısı, vatan sevdalısı, milletine aşık ve bu millet için hizmet etmek isteyen bir insandı. O yüzden bütün siyasi çevrelerde ciddi bir e, tabii ki saygınlığı ve sevg sevgisi olan bir insan. Ve onun da e, biraz da e, hatırı geç geçerliliğiyle insanlar bize bu nezaketi tabii ki de gösteriyorlar elbette ki. E, ama aynı o sevgi ve saygı neyden oluştu? güçlü bir fikirden dolayı oluştu. Çok güçlü bir fikir var ortada ve çok ciddi bir çözüm var. Biz bu çözümden, bu fikirden hiçbir zaman uzaklaşmayız, uzaklaşmayacağız. Böyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz. Yani herhangi bir ittifak oldu, herhangi bir ittifak olmadı, herhangi bir birliktelikler yaşandı. Bunları ben açık açık konuşmayı zaten doğru bulmuyorum bu süreçlerde. Ama ne olursa olsun, biz davamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu millete, bu vatana hizmet etmeyi biz kendimize bir inanç bilmiş ve kendimize bir ibadet bilmiş insanlarız. Bu ibadetimizi de her zaman sürdüreceğiz. Hangi konumda olursak olalım, hangi durumda olursak olalım. Bugün ülkenin yönetimi bizde olduğu zaman biz iktidar olursak biz yine aynı sahiklerle, aynı fikirlerle, aynı yönetimi yapacağız. Muhalefet olursak da aynı şey geçerli olacak. Veya Hiçbir şey yapamasak da aynı şey geçerli olacak. Çünkü yaşayacak olan şeyler biz biliyoruz ki Atatürk'te de gördüğümüz gibi fikirlerdir. Bu fikri her zaman da yaşatacağız. Her zamana, mekana, mevkiye göre karakter, ve kişilere değişmeyecek. Göre asla karakter değişmeyecek, değişmeyecek bir parti. Var. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi Sayın Başkan çok önemli bir aydan geçiyoruz aslında şu anda. Ağustos ayı ve Ağustos ayında da birçok zaferin arka arkaya kazanıldığı çok önemli bir ay. İşte 5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi, bütün zaferleri aslında kapısını açan efendim kongre, 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un başlangıcı ve yarın şahit olacağımız, yaşayacağımız yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yani bu kadar zaferin yaşandığı bir aydayız. Ee, bu vesile de, e, yani bu zaferlerin Türk milleti için önemi nedir? Ve biz milli bayramlarımıza nasıl bakmalıyız? Evet, e, yarın zafer bayramı olması vesilesiyle bayramımız kutlu olsun öncelikle. Ve bizim de yarın Süper. bir bayram kutlama programımız da olacak İstanbul'da, Esenler'de, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. E, tüm halkımızı da ben de davet etmiş olayım buradan. E, yarın evlerimize bayrak asalım. Babamın her zaman söylediği evet. gibi bunu muhakkak asalım. Çünkü biz evlerimize bayrak asmazsak başka milletlerin askerleri gelir bizim evlerimize kendi bayraklarını asarlar. Milli bayramlarımızın temeli esasında bizim e, nefes alma kabiliyetimizi elinde, elimizde bulundurduğumuz şey budur. Yani biz bu topraklarda nefes alabiliyorsak bunlara borçluyuz. Ve bunları sürdürebildiğimiz sürece, bu duyguyu hayatta tutabildiğimiz sürece, gelecek nesillere aktarabildiğimiz sürece biz güçlü kalmaya devam edeceğiz. O yüzden e, milli bayramlar çok çok önemlidir. E, Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, yani insan ondan bahsederken bir yandan içi kıpır kıpır oluyor, yüzü gülüyor, bir yandan da gözleri doluyor. Yani müthiş bir insan, müthiş bir, hani 30 Ağustos zaten çok çok büyük bir olay. Öyle bir kurgulanmış bir olay ki yarın programımızda inşallah güzel güzel onu şey yapacağız. Bugünden çok açmak istemiyorum. İnşallah. Ama gerçekten çok kutlu bir gün. Ne yazık ki sadece şu problemimiz var. Türkiye'de bugün zaferlerin yarıştırıldığı aman o büyük zafer şu şöyle zafer. Kişilerin yarıştırıldığı bir tablo oluşmaya başladı. Yani bugün e, Diyanet hutbede dün, dün müydü? önceki cuma, önceki gün. bugün cuma, pazar, pazar, evet. Önceki gün. önceki gün, işte 26 Ağustos'tan bahsediyor, Malazgirt'ten bahsediyor, işte bazı isimlerden var Atatürk'ten hiç bahsedilmiyor. Büyük taarruzun başladığı gün. Ee, ya yani zaferler yarıştırılıyor. Biz bize düşen zaferi yarıştırmak değil. Biz zaferlerin tamamını kutlayacağız ve şunu bilerek kutlayacağız. 30 Ağustos'taki o zafer olmasaydı, biz Büyük e Malazgirt'in 26 Ağustos 1071'de kapılarının, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığının zaferini kutlayamazdık. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eğer düşmanı yenmeseydik, bugün onu kutla kutluyor olmasaydık biz 1453'te İstanbul'u fethettiğimizi kutlayamayacaktık. Evet. Biz Atatürk'ün zaferlerini unutursak, onu yok sayarsak ve onları yaşamadığımızı düşünürsek daha önceki Hiçbir zaferi kutlayacak durumda olmayacaktık. Bunu da bileceğiz ve önceki bütün zaferlerimizi de tarihimize ve kimliğimize yaraşır bir biçimde elbette ki kutlayacağız. Ama o büyüktür, o küçüktür diyorsan son, en son kimsenin üstüne geldi, hangi düşmanı en son yere serdiysen her şeyin aslında ona borçlusundur. Evet. Çünkü o olmasaydı... Geçmişteki hiçbir şeyin önemi kalmayacaktır. Son kazandığın zafer en büyük zaferindir. Aynen öyle. öyle. Bugün için de aynısı geçerlidir. Bugünden sonrası için de aynısı geçerlidir. Dolayısıyla programı yani şöyle bir cümleyle ben bitirmek isterim. Çünkü vakitti baya geçti. Bir de maç var herhalde bugün çok şey aldım. Evet. <gülüyor> maç <gülüyor> izlemek isteyenlerden saati de geliyor herhalde. Atatürk'ün o güzel sözüyle zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Yani bu böyle bir şahsiyet, böyle bir kimlik. O yüzden ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar onu bizden asla koparamayacaklar. Asla onu bizim gönlümüzden silemeyecekler. Ve ona borçlu olduğumuz çok şey var bunu asla unutmasınlar. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben Aslında teşekkür çok sorularımız vardı. <gülüyor> Sizi yakalamışken gençlerle ilgili de sorularımız vardı ama bunu bir sonraki programa bir e, bırakıyoruz. Çünkü çünkü e, çok taarruz bana taarruzlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ama çok hem soracağımız birçok sorunun da cevabını o konuşmalarınız içerisinde verdiniz. Bizi kırmadınız bugün canlı yayınımıza çıktınız. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Ben sağ olun ederim. var olun efendim. Murat Bey size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet bir Meltem TV'de özel gündem programında Türkiye'nin en genç genel başkanı Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi'yi konuk ettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.